Arkadaşlar merhabalar bu videomda bilgi sarmalı yayınlarının hazırladığı AYT matematik branş denemelerinden deneme 5'in geometrik çözümlerini yapacağız. Matematik çözümleri sml hoca youtube kanalındaydı. Yalnız şu bilgiyi yine söyleyeyim. 2023 YKS sınavına göre yani daraltılmış bir fredata göre hazırlanan denemeydi bu haberin olsun. Hadi bakalım deneme 5'in geometri sorularını trigonometrilerle birlikte... Çözmeye başlayalım. Trigorometriler 26. sorudan başlıyor. Ne demiş bakalım? Pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasında. Hemen şöyle birim çemberimizi çizip yorumlayalım. Çünkü buradaki şeyleri yapacağız. Hadi bakalım. Pi bölü 2. Pi bölü 4 ile pi bölü 2. Neresidir arkadaşlar? Şurasıdır. Şu bölgedir. Yani 45 derece ile kaç derece arasında? 90 derece arasındaki bölgeden bahsediyoruz. Arp kosinus x1 eşittir ise. Bu ne demek? Her iki tarafın kosinusunu alınca... Hocam x1 eşittir kosinus alfa oldu. Bu ne demek? Her iki tarafın sinüsünü alınca x2 kalıyor burada. O da sinüs alfaya eşit. Bu ne demek? Her iki tarafın tanjantını alınca x3 de eşittir. Tanjant alfa yaptı. Yani ben kosinus alfa, sinüs alfa ve tanjant alfayı inceleyeceğim. Nerede? Şurada arkadaşlar. Evet şuradaki. Madem tanjantı inceleyeceğim. Hop şöyle. Normalde biz şunu biliyoruz. Tanjant 45 değeri 1'e eşit. E hocam. Tanjant 45'ten büyükse buradakinin tanjant değeri 1'den büyük olduğu için sinüs ve kosinüs fonksiyonları da 0-1 ile 1 arasında olduğu için ne olmak zorunda tanjant değeri hepsinden daha büyüktür. Yani x3 en büyüğü x3 yaptı. Şimdi ben kosünüsü sinüs sinüsü inceleyeceğim. Normalde baktığın zaman şurada dik çizdiğin zaman hocam şu parçalar birbirine eşit oluyor ama şuradakini inceleyeceğim ben. Şuradan dik çizersem şöyle e, hocam ne oldu şuradaki uzunluk daha da büyümedi mi? Yani bu sinüs değeri daha da büyümüş oldu. O zaman sinüs değeri daha büyüktür. Yani x2 daha büyüktür. Yani sinüs alfa bu bölgede kosinüs alfadan daha büyüktür. Dolayısıyla x2 büyüktür. x1 de geldi buradan. Yani buradan cevabı ne bulduk? Biz akçay bulmuş olduk arkadaşlar. Evet 26. soru. x3 büyüktür. x2 büyüktür. x1 geldi. Cevap akçay yaptı. Geldik 27. soruya. Aşağıdaki dik koordinat düzeninde verilen y eşittir. 1 artı sinüs x eğrisinin grafiği çizilmiştir. Arkadaşlar bu Dönüşümleri falan burada trigonometride de bilmeniz soruyu çözerken sizi bir tık daha böyle çok hızlı olmanızı sağlayabilir. O yüzden burada şeyi yapalım. Hani sinüs x'e 1 eklemiş. Sinüs x'in grafiği neydi arkadaşlar? Yılan. Şuradan geçen yılan. Şöyle sıfırdan geçen yılan değil mi? Şöyle bir şey olacaktı arkadaşlar. Hatta burası sıfır. Şuranın 1. Buranın ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Eksi 1 olduğunu biliyoruz. Sonra burası pi bölü 2, burası pi, burası 3 pi bölü 2, 3 pi bölü 2. Sonra buranın da ne olduğunu biliyoruz, 2 pi olduğunu biliyoruz. Şurayı da pi bölü 2 diye şöyle gösterelim. Tamam, bu sinüs x. Arkadaşlar zaten bu dönüşümleri iyi yapabilmeniz için ya en azından sinüs x ve kosinüs x'in grafiğini kesinlikle ama kesinlikle bilin. Ha, tangenti da kotangenti da biliyorsanız eğer işiniz daha da kolaylaşır. En azından bu şekilde verilen şeyleri yorumlarken. Şimdi burada y eşittir 1 artı sinüs x demiş. Aslında burada y eksi 1 eşittir sinüs x grafiği değil midir? Y'den bir şey çıkartınca yani y'ye yapılan hamlede aşağıya da yukarı gidiyorduk. 1 çıkartınca fonksiyonumuz yukarı gitti. Bak fonksiyon yukarı çıkmış hali. Hocam bir birim yukarı çıkacağız. Bu 0'dayken 0'dayken nereye geldi burası? 1'e geldi. Sonra burası bu tepe noktası 1'deyken bir birim yukarı çıktığı için buraya, buraya burası ne oldu? 2 oldu. E sonra aynı şekilde birken iken burası da ordinatı 1 yapacak şöyle. B noktası yalnız tam orta nokta olursa öyle bir şey demiş mi? Ee, evet orta nokta olduğunu söylemiş tamam. C noktası da şuradaki noktada zaten yukarı çıkıyor ya. 3 bölü 2, 3 pi bölü 2 noktası oldu burası da. Tamam. Bana bu bilgiler yeterli. Şuradaki A noktasında pi bölü 2 d olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şurada A noktasında pi bölü 2'ye geldiğini biliyoruz. Yani buradaki uzunluğunda pi bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Hadi bakalım. Şimdi yorumlama yapacağız. Şimdi B noktası Y eşittir 1 artı sinüs X üzerinde olup A ve C noktalarına eşit uzaklığıdır. Arkadaşlar bu tam kıvrım noktasında olursa şöyle B ve C simetriği oluyor ya. Aynı şey birde de bak kıvrım noktası 1 ya şöyle simetriye bu orta noktada ikon olur. Bak görüyorsunuz bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Tam orta noktasında olduğunda. Şunun orta noktası tam şurası. Yani şurası olduğunda. Burada kıvrılıyor ya. O zaman bunu ne diyeceğiz arkadaşlar? Tam bu. A'ya ve C'ye eşit olduğu zaman orta noktasında olacak. Yani şunlar birbirine eşit olacak. Şimdi burada tanjant alfa isteniyor. Alfaya ait dik üçgen lazım. Hocam şurada bir yamuk çıktı. Yamuğu yorumlayabiliriz. Şuradan bir dik falan çizebiliriz. Hatta orada or ordinatta bir yapacak ya. Dik çizip yorumlayabiliriz ama şekil içeride karışacak gibi. Ben bunu dışarıya doğru uzatsam ki yamukta biz ne yapıyorduk? Şuradaki oranı nasıl kullanıyorduk? Ya içeri paralel çiziyorduk ya da dışarı uzatıyorduk. Dışarı doğru uzatsak bunu... En azından alfaya ait bir üçgen. Hatta burada da bir dik üçgen de çıkmış oldu. Buraya da bir beta diyelim isterseniz. Eğer şey çıktı meydana. Şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Şurada kuzunun 3 pi'yi bölü 2 olduğunu biliyorum. Ve şurada bir kelebek var. Kelebek tek oran birebir. E, dolayısıyla burası da 3 pi bölü 2 mi oldu? Evet. Yani toplamda şurası da kaç yaptı o zaman arkadaşım? Toplamda burası da 2 pi'ye eşit oldu. E şimdi artık bunu yorumlayacağım. Burada alfa artı betanın tanjantını bulabilirim ben. Tanjant alfa artı beta neye eşit arkadaşlar? Tanjant alfa artı beta 2 pi bölü 2'ye eşit. 2 pi bölü 2'ye eşit. Yani pi'ye eşit. E, bu da aynı zamanda tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta'ya eşit değil mi? Evet. Hadi bakalım. Tanjant alfa artı beta pi'ye eşittir. Pi eşittir. Tanjant alfa belli mi? Belli değil. Ona a diyeyim istersen. Tanjant alfa yazmaktan sıkılıyorum çünkü. Artı. Tanjant beta belli mi belli. Karşı bölü komşu. Yani pi bölü 2 bölü şu uzunluk 2. Pi bölü 4 yaptı. Bölü 1 e, eksi çarpımları. A çarpı pi bölü 4 yaptı arkadaşlar. E o zaman burada işler dışlar falan filan yapacak olursak sorunun çözümüne ulaşacağız. Şunu da şunu çarptım. Pi eksi şu a pi kare bölü 4 yaptı. Eşittir a artı pi bölü 4 yaptı şunu şuraya atsak, bunu buraya atsak, Pi'den p pi bölü 4 çıkınca 3 pi bölü 4 kaldı. Eşittir, e bu artı a, artı a pi kare bölü 4 yaptı. A parantezin alınca hatta burada, burada dikkat et, burası a artı a pi kare bölü 4 ya. A parantezin alınca 1 artı pi kare bölü 4 yaptı burası. Benden de ne isteniyor zaten? A isteniyor, tanjant alfa isteniyor. Hadi bunu yorumlayacağız. Hadi bakalım, az kaldı. Hadi sonrası. Ay, bunu öbür tarafa atacağız. Hatta burası da kaç yapıyor arkadaşlar? Şurası da şey yapıyor aslında. Şöyle yazacak olursak. 3 pi bölü 4 yazarsak daha sağlıklı olacak. A çarpı 4 artı pi kare bölü 4 yaptı. Şu 4'ler de sadeleşti. Bu buraya bölü olarak geçecek. A da buradan 3 pi bölü 4 artı pi kareye eşit oldu arkadaşlar. İnşallah doğru bulmuşuzdur. <gülüyor> evet bulduk arkadaşlar. Yoksa baştan baştan sıkıntı. Örnek 27 güzel bir soruydu. Hoş bir soruydu. Zor bir soru muydu? Aslında değil ama şu şekilde böyle dönüşümlerde lütfen en azından sinüs x'in grafiğini, kosinüs x'in grafiğini bilin. Böyle bir şey geldiği zaman işte ordinatından bir çıkartıldığı zaman yukarı gitmesi. Çünkü nokta dönüşümlerine göre matematikte tersini yapıyorduk. İşte bir eklenseydi bir aşağı inecekti. x'e böyle bir eklenseydi yani pi'ler, mi'ler eklenirdi orada da. O zaman x'i böyle sağa kaydırma. x'e de sağa kaydırma ya da sola kaydırma yapıyorduk. Dönüşümleri de bu şekilde yapıyorduk. Bilmiyor musun? Öğren. Bu önemli. Ha genelde böyle şeyler geldiği zaman böyle yerine yazmalar falan yapıyorsunuz ama ya yerine yazmalar gelmezse böyle dönüşümlerde? Dikkat et. O yüzden en azından kosinüs ya da sinüsü bilmeni tavsiye ediyorum. Güzel bir soru. Örnek 27 denizli çıktı. Geldik örnek 28'e. Evet. Denkleminin kökleri x1 ve x2. Bizden x1'in karesi artı x2'nin karesi isteniyor arkadaşlar. Öncelikle şunu düzenleyelim. Bu... Çarpanlar ayırmayı kullanacağız. x1'in karesi artı x2'nin karesi a kare artı b kare nasıl açılıyordu arkadaşlar? İki şekilde açılıyordu. Ya x1 artı x2'nin karesi yani şuraya yazayım istersen şuraya yazayım. A kare artı b kare ya a artı b'nin parantez karesi eksi 2 a b şeklinde açılıyor. Bunu kullanıyoruz genelde. Ama siz genelde a artı b yazıp parantez karesini almayla buna ulaşıyorsunuz. Ama ben bunu bilmenizi tavsiye ediyorum. Ya da a eksi b'nin parantez karesi artı 2 ab şeklinde açılıyor arkadaşlar. E ben de kökler toplamı lazım ya. X1 artı x2 lazım ya. O yüzden burada toplamlarının karesi 2 ab şeklinde yazsam daha sağlıklı olacak. Eksi 2 x1 çarpı x2 şeklinde yazdık. Peki burada toplamlarının karesi var. Hocam kökler toplamı belli mi? Belli. Kökler toplamı neydi arkadaşlar? Eksi b bölü a'ydı. Bak burası b. Şurası da C değil mi arkadaşlar? Evet. Eksi B bölü A. Yani B dediğimiz eksi kosünüs alfa. Eksi kosünüs alfa bölü A. A dediğimizde 1. Yani kosünüs alfa yaptı. Bu da A. alfa yaptıysa cos kare alfa yaptı. Eksi 2 çarpı x1 çarpı x2. x1 çarpı x2 neye eşit? Hocam o da C bölü A. Direkt 1 bölü 2 sin kare alfa bölü 1'e eşit olacak. Yani bu da 1 bölü 2 sin kare alfa. Alfa'ya mı eşit oldu? Evet. Bunlar gitti mi? Gitti. Ne geldi karşımıza? Cos kare alfa eksi sin kare alfa. Hepinizin bildiği ne bu? Yarım açı. Neyin yarım açısı? kosinüs 2 alfanın kosinüs 2 alfaya eşit olacaktır. Yani cevap böylelikle denizli çıktı. Örnek 28'de. Geldik örnek 29'a. Ay, en sevmediğim. <gülüyor> ama trigonometrideyiz yapıyoruz. Geometrideyken yapmam. AB uzunluğunu kosinus alfa vermiş. Ama kök içinde vermiş. Ve bu birim çember vermiş. Bir birim bir birim. Sarı boyalı bölgenin alanı. Hocam nedir? Taban çarp tabana ait yüksek. İpülük eden yapabiliriz aslında ama. Neyse. E, hiç oradan şey yapmayayım. Geometriden tamamen geometriden de yapabilirim. Aslında şöyle dik çizip. Hocam burada şu yüksekliği bulabilirim ben o cinsinden falan filan ya da ikizkenardan böyle yükseklik çizip işlem yapabilirim ama kosinüs teoremi yapalım arkadaşlar. Kosinüs teoremi yapalım. Burada kos, kök kosinüs alfa'nın karesi. Yani kosinüs alfa neye eşit olacak? Kareler birin karesi artı birin karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı kosinüs alfa'ya eşit olacak. Burası -2 kosinüs alfa yaptı. Öbür tarafa attım. Kosinüs alfa bu neye eşit oldu? 2'ye eşit oldu. Hatta -2 Kosünüs alfa artı kosünüs alfa 3 kosünüs alfa yaptı. Böylelikle kosünüs alfayı da ne bulduk? 2 3 bulduk. Sarı boyalı bölgenin alanı dik üçgen. Bana ne lazım? Alan lazım. Alan da neye eşit? 1 çarpı 1 çarpı. Sinüs alfa bölü 2'ye eşit değil mi? Evet. Sinüs alfayı bulabilirim ben. Kosünüs alfanın ne olduğunu biliyorum. 2 bölü 3. 9'dan 4 çıktı 5. Kök 5 yaptı burası. Sinüs alfa yerine de ne yazacağım? Hocam karşı bölü hipotenüs Kök beş bölü üç yazacağız. Kök 5 3 yazacağız. O zaman kök 1 çarpı 1 çarpı kök 5 bölü 3 bölü 2 de kaça eşit oluyor? Kök 5 bölü 6'ya eşit oluyor. Örnek 29 böylelikle balıkesir çıktı. Geldik örnek 30'a. Bitmiyor trigonometriler bugün. Bakalım nasıl bir soruyormuş. denklemi sağlayan x gerçel sayısı için tanjant x değeri nedir? Hocam burada 3 çarpımlı bir şey var. O zaman buradaki 3'ü de öbür tarafa atayım. E öbür tarafa atınca 3 sin kare alfa artı kosinus x. 3 eşittir. Sinus x çarpı kosinus x eksi 1'e eşit olacak. Tamam. Burada 3 parantezini alınca hocam sin kare alfa artı kosinus alfa eksi 1 kaldı. Bak burada 3 parantezini alınca bu kaldı. Burada 3 parantezini alınca 1 kaldı. Sonra aa, sin kareli bir şey görünce benim hep hoşuma giden sin kare artı kos karenin ne olduğunu biliyoruz. Hocam 1 olduğunu biliyoruz. E buradan bir yerine sin kare artı kos kare yazabilirsiniz. Ya da burada sin kare eksi 1 var. Hocam sin kare eksi 1 ne eşit? Öbür tarafa atınca sin kare eksi 1'in de eksi kos kare olduğunu biliyoruz. O zaman burada da bunun yerine eksi kos kare yazacağım. Bu eşittir. Şurası devam. 3 çarpı. Burada eksi kos kare yazdım bunun yerine. Artı kosinüs alfa eşittir. Sinüs x çarpı. Hala daha burada bir şey yapamıyorum. Yapsam bile özel bir şey gelmeyecek gibi. Burada Eksi alfa parantezin alınca 3 eksiği de buraya alalım. Kosünüs alfa parantezin alınca Hocam artı kosünüs alfa kaldı. Eksi 1 kaldı burada da. Eşittir sinüs x çarpı kosünüs x eksi 1 yapacak. Şimdi normalde şöyle yapmam lazım. Hocam burada şunlar sadeleşti. Deme. Normalde denklem bulurken bunlar sadeleşmez. Bunu öbür tarafa attığın zaman ne oluyor? Hani kosünüs alfa eksi 1 parantezini alacaksın. Çarpımlardan biri oluyor. E sen burada kosünüs alfa eksi 1 Demek ki sıfır çıkacak. alfa alfada köklerden biri de ne olacak? Bir olacak. E, kosinüs nerede? Sıfırda bir oluyor. E, ya da nerede bir oluyor arkadaşlar? Sadece sıfırda bir oluyor. E, kosinüs sıfır bir. Ama alfamız da sıfırla pi arasında diyor. O zaman sıfır kök olmayacak. Sıfır kök olmadığı için şu direkt kafadan yapmış bulduk. Yani bunu buraya atıp eksi e, kosinüs alfa eksi bir paranteze alıp işlem yaptığında oradakinden kök gelmiyor. Yani bunları ben direkt sadeleştirebilirim. Ama sadeleştirmek yok. Tamam. E buradan ne geldi o zaman? Eksi 3 kosinus alfa. Şurası eksi 3 kosinus alfa. Eşittir sinüs alfa oldu. Buradan da bizden ne isteniyor? Tanjant x değeri isteniyor. Bunu buraya attığım zaman eksi 3 neye eşit oldu? Sinüs alfa bölü kosinus alfaya eşit oldu. Yani tanjant alfaya eşit oldu. Evet cevabımız böylelikle çıktı? Eksi 3 çıktı arkadaşım. 30. soru akçay oldu. Evet. Sorunda başladık geometrilere. ABC bir üçgen. A y ile EC birbirine eşit verilmiş. Hocam kenar ortaı verilmiş ve CD'nin uzunlukları da verilmiş. Burası kaç birim verilmiş? Hocam 1 2 3 4 5 6 verilmiş. Burası da 1 2 3 tam 6 noktası ya burası 7 8. Evet. Gri renk cetveli 8 yazan üzerinde olduğuna göre, 6 tam 8 yazan üzerinde. O zaman burası kaç? 3. Hocam bak hem kenar ortaılık var hem 1 e 2 oran var. O zaman burası kesinlikle ama kesinlikle üçgenin ağırlık merkezi oldu mu? Oldu. Hocam burası 1, 2, 3 birim cetvelde. Buranın da kaç birim olması lazım? 6 birim olması lazım. 6'dan yukarı doğru ilerliyor. 6 birim ötede hangi nokta olur arkadaşım? 12 olmaz mı? Olur. O zaman cevap ne yaptı? C. yaptı? 31. soruda. Geldik 32. soruya. Evet ABC'de burası 70 derece verilmiş. ABC'de eşkenar dörtgen verilmiş. Biraz yamuk çizilmiş ama idare edin. Şunlar eşkenar dörtgen. Hocam 70 ise o zaman burası 70. Hatta burası da 110 derece mi geldi? Evet burası da 110 derece oldu arkadaşlar. Şimdi alfalar mı alfalar bulurum. Şimdi başka ne vermiş? 10 gen verilmiş. Birer kenarları ortak düzgün 10 gen ve düzgün 12 gen verilmiş. Arkadaşlar bu 12 gen bu da 10 gen. Dış açısı lazım bana. 360'ı 10'a bölsen, dış açısı kaç yapıyor? 36. İç açısı kaç yaptı? 144 yaptı. Hocam burası 144 ise artık ben alfayı bulabilirim. Bunda bir sıkıntı yok herhalde. Evet. Alfayı bulabilirim. Çünkü alfa artı 144 artı 110 eşittir. 360 yapması lazım burada. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 254 yaptı. 360'dan 254 çıkartırsam eğer 6 0 106 yapıyor. Evet burası alfayı kaç bulduk? 106 bulduk arkadaşım. Sonra beta'ya bakalım. Şu beta. Hocam bu düzgün 12 gelse dış açısı 360 bölü 12'den 30 derece geldi. Dış açısı 30 sa iç açısı 150 derece olur. Hocam burası 150 derece ve şurada da 150 artı 110 artı beta'nın da kaç olması lazım? 360 olması lazım. İkisinin toplamı kaç yaptı? 260. Beta'yı da o zaman 100 derece buluruz arkadaşlar. Benden ne isteniyor? Alfa artı beta isteniyor. Kardeşim 106 106 artı 100 isteniyor benden cevap da böylelikle 206 çıkar. Yani 32. soru akçay oldu arkadaşlar. Geldik 33. soruya. Bir katlama var katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. X'e X. Hocam şu kenar şu kenara gelecek. Şu açıların eşitliği ve şu açılar karışık açılar genelde kullanılmıyordu. Bu açıların eşitliği kullanılacak mı? Z'den dolayı çizgi geliyor. Maalesef bu da kullanılmıyor. Burada bir dik çizilmiş. E ne yapalım arkadaşlar? 90'lar aslında burası da 90 burası da 90 değil mi? Hatta burası da 90. Büyük ihtimalle neye gireceğim? Alfa beta'ya gireceğim. Kardeşim sen buradan dik çizmişsin. E bu dikin devamını getirsen böyle. Alfa beta devam eder mi buradan? Eder. Hadi bakalım alfa beta. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta ters açıdan beta burası da alfa yaptı. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 4 oldu. 1'e 2 oran var. Beta'nın karşısı xken beta'nın karşısı 2x olması lazım. O zaman 2x 10sa x de böylelikle kaç çıkar? 5 çıkar. Örnek 33 Ceyhan oldu. Geldik örnek 34'e. Dik koordinat düzleminde birinci bölgesinde A köşesi y ekseni üzerinde analitik düzlem çiziyoruz arkadaşlar. Hemen analitik düzlemi çizelim bakalım. Şöyle biraz büyükçene çizelim. Hatta birinci bölgesinde diyor ya. Birinci bölgesinde ise birinci bölgeyi şöyle daha büyük çizebiliriz. Tamam. Birinci bölgeyi böyle çizdim arkadaşım. Tamam. Şimdi A köşesi y ekseni üzerinde. Arkadaş A köşesi y ekseni üzerinde. Şöyle bir şey çizdim. Hatta biraz daha aşağıda çizeyim de sıkıntı olmasın. Sonra D köşesi de x ekseni üzerinde olacak şekilde. D köşesi de şurada olacak şekilde. ABCD karesi çiziliyor. Çizelim ABCD karesini. Şöyle. O zaman karemizin diğer birinci bölgede olacağı için karemiz şu şekilde olmak zorunda. Vallahi arkadaşlar ben soruyu görür görmez hemen şunu yapasım geldi. Şuradan alfa beta'ya da alacağız ya bak dikkat et. Alfa beta hocam alfa 90 olduğundan şuradan ne yapacaksın dik çizeceksin. Hadi dik çizelim. Hatta burası da beta. Buradan da ne yapacaksın dik çizeceksin. Büyük ihtimalle bunları yapacağız. Yapalım bakalım şöyle dikimizi çizdik. Şöyle dikimizi çizdik. Hatta buradaki üçgenlerin hepsi ne oluyor arkadaşlar? Alfa beta 90. Alfa beta 90. Ve kare olduğu için bunlar. Karenin karşısındaki kenarlar da birbirine eşit olduğu için bunlar ne oldu? Kesinlikle ama kesinlikle eş üçgen oldu. Tabi devamını getireyim. Şurası alfa burası da beta olduğunu. Ve şunlar da birbirine eşit olduğundan dolayı bunlar eş üçgen oldu. Tamam sorunun devamına ben devam edeyim. Şimdi ABC'de karesi çiziliyor. Sonra orijinden ve B noktasından geçen D1 orijinden ve C noktasından geçen D2 çiziliyor. Arkadaşlar şöyle orijinden ve B'den. Orijinden ve C'den geçen D1 ve D2 doğrularından bahsediyor. Şurası D1 diyor burası D2 diyor. Sonra D1 ve D2 doğrularının karelerin iki kenarıyla birlikte oluşturdukları üçgensel bölgelerin alanları birbirine eşit. Hocam şu alanla şu alan bak bu doğrunun diğer iki kenarla oluşturduğu bölge bu doğrunun diğer iki kenarla oluşturduğu bölgenin alanları birbirine eşitmiş. Bunlar birbirine eşitse o zaman hocam şu kenar birbirine eşitse buradaki uzunluk A ise Şuradaki uzunluk n ise burada uzunluk n olmaz mı? n çarpı yuvarlak bölü 2 n çarpı yuvarlak bölü 2. Yani ben bunların ne buldum? Şu parçayla şu parça kesinlikle ama keslikle birbirine eşit oldu. E sonra her şey gözüküyor değil mi? Sıkıntı yok. Biraz daha yukarı alayım istersen. Sonra devam edelim. Şunların eşitliğini bulduk. D1 ve D2 doğrularının karenin iki kenarıyla birlikte oluşturdukları üçgensel bölgelerin alanları eşit olduğuna göre D1 ve D2 doğrusunun eğimleri çarpımı nedir diye soruluyor. Bunların eğimlerini bulacağım. Hmm. şimdi eş üçgenleri biz kullanalım <gülüyor> nasıl kullanacağız hocam alfanın karşısı a betanın karşısı b ise burada da alfanın karşı a betanın karşısı b'dir burada da alfanın karşısı a betanın karşısı b'dir ben burada şunu eşitleri buldum ya bu eşitleri de kullanmak zorundayım aslında hocam bu eşitleri kullanacağız eyvallah ve şuraya dikkat eder misin lütfen şimdi şuradaki alanla arkadaşım bak şuraya dikkat et bu çift çizdeki alan bu da çift çizdeki alan değil mi Alanları vermiş ya alandan devam edeceğim belli zaten arkadaşlar. Şu çift çizdikki alanlar birbirine eşit olacak. Niye? Buradaki tabanlar aynı, tepe noktaları da burada aynı değil mi arkadaşlar? Aynı. O zaman çift çizdik alan B alanıysa çift çizdik alan B alanı mıdır? Evet. Tamam. Sonra ne yapacağım peki? A. Şimdi şuraya dikkat et. Bir şey fark ettim. Sen de fark ettin mi? Şu alan A artı B. Hocam şu alan da A artı B. Tamam bunlara dikkat edelim o zaman Şuradaki alana dikkat et Şu alan A artı B alanı Hocam bu A artı B alanı taban ve yükseklik bu değil mi B çarpı B bölü 2 değil mi Evet A artı B alanını yazıyorum A artı B alanı B çarpı B bölü 2 eşit Aynı zamanda şuradaki de A çarpı A artı B alanı değil mi Evet buradaki taban da A Yükseklik de A değil mi Evet. Aynı zamanda bu da A çarpı A bölü 2 eşittir Buradan ne geldi Hocam b kare eşittir a kare geldi. Böylelikle b'yi de ne buluruz arkadaşlar? B eşittir a mı gelir? Evet. B eşittir a geldi. Şurada kalan a artı b. a çarpı a bölü 2. Bu da b çarp b 2. 2'ler iki. nerede? Bunlar birbirine eşit. Sonra buradan b kare eşittir a kare geldi. O zaman b de buradan a'ya eşit oldu. E tamam. Devamını getirelim o zaman. Bizden ne isteniyor? B ile a birbirine eşitse D1 ve D2 doğrularının eğimleri çarpımı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada ben şunun yerine A yazacak olursam şunun eğimi nedir arkadaşlar? Dikkat et. Dikkat et. Şuradakinin eğimi buraya alfa demeyeyim de buraya ne diyeyim? Yani şuradakinin burada kaçının tanjantı D2'nin eğimini veriyor. Hocam burada kaçın tanjantı da aslında burada kaçın tanjantı dik üçgen yok dik ama Z'den dolayı burada kaçın tanjantı yapıyor m 1 veriyor. O zaman M1 neye eşittir? Şu açının tanjantı. Hocam şu kenar bölü bu kenar. Yani b ye yerine de A yazmıştık. B ile A birbirine eşit. 2A bölü A'ya mı eşit? Evet 2A bölü A'ya eşit. Yani 2'ye eşit. Bir de M2'ye bakalım. M2'de bu açının tanjantıydı. O da A bölü 2A'ya mı eşit? Evet A bölü 2A'ya eşit. Hocam bu da ne yaptı? 1 bölü 2 yaptı. Şimdi benden M1 çarpı M2 isteniyor. O da 2 çarpı 1 bölü 2'den. Cevap ne çıktı o zaman? 1 çıktı arkadaşlar. Yani cevap cehan oldu. İlginç bir soru. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Evet. Böyle. ya ben açıkça bir şey söyleyeyim mi? Şu bilgisayarmanın şu denemelerindeki. Bak deneme 5'teyiz. Bütün analitik sorularını acayip beğendim arkadaşlar. Tam böyle sınav formatında. O yüzden buradaki soruları lütfen göz ardı etmeyin. İyi bir şekilde anlayın. Bu da güzel bir soru olmuş. Neyi işin içine katmış? Üçgende alan kazanımını işin içine katmış. Benzerlik hatta eşliği işin içine katmış. Ee, sonra analitik geometride katmış yani 3-4 tane birden kazanım var aslında alan da işin içine katmış gördüğünüz üzere ÖSYM zaten sorulardan bir tanesini böyle Analitik sorulardan bir tanesini bu şekilde soruyor bu şekilde derken kazanımların fazla olduğu şeyi benzerlik var ee, Ondan sonra alan var Ondan sonra eğim var Analitik geometride eğim var 3 tane mi kazanım var 3 tane kazanım var Bir de alan dağıtmayı falan filan da kullanıyoruz işte bir tane daha kazanım vardır büyük ihtimalle. 3 ya da 4 tane kazanım var. Güzel bir soru yalnız. Evet örnek 34. Böylelikle C ham bulduk. Geldik örnek 35'e. Ne diyor? Şu kare bu dikdörtgen verilmiş. Analitik düzlemde B köşesinin koordinatları çarpımı. Arkadaşlar karenin bir kenarına A diyecek olursam. Dikdörtgenin uzun kenarına da B diyecek olursam. O zaman buradaki nokta ne yaptı? A virgül A artı B yaptı. Yani sana A çarpı koordinatları çarptım demiş. A çarpı A artı B verilmiş. Kaç verilmiş? 8 verilmiş. Tamam. Bu elimde dursun bakalım. Şimdi benden ne isteniyor? Tüm şeklin alanı nedir diye soruluyor. Hocam, buradaki karenin alanı A kare. A kareden kaç tane var? 3 tane var. Benden 3A kare artı buradaki alan da AB değil mi? AB'den de 3 tane var. 3 tane AB isteniyor. 3 parantezine hatta 3A parantezine alınca ne geldi arkadaşlar buradan? A artı B geldi. Zaten biz yukarıda A çarpı A artı B'yi kaç bulmuştuk? 8 bulmuştuk. 3 kere 8 ne yapıyor o zaman? 24 yapıyor. Yani 35. soru balı kesir yaptı. Geldik 36'ya. Çember şekli oluşturulmuş bir ip. Şekil 1'de gösterilen noktadan kesiliyor. Şuradan kesilmiş. Sonrasında kesilen uçlar çemberin merkezinden şekil 2'de gibi birleştiriliyor. Çemberin merkezinden merkezi burası oldu. Bu yarı oldu. Bu yarı oldu. Yarı çap. Buna göre diyor son durumda çember yayını gösteren merkez açısı kaç derecedir? Bu çember yayını gösteren merkez açısı burası. Dikkat et burası değil. Bu kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi bunun yarı çapına bu çemberin yarı çapına biz R'ye dedik ya. Şu merkeze geldi ya aynı yarı çapta oluyor zaten bunlar böyle. O zaman buradaki ipin uzunluğu ne oluyor? Hocam çemberin çevresi kadar oluyor. 2P kadar oluyor. E bütün ipin uzunluğu 2P ise buradaki kalan ipin uzunluğuna ne kaldı. Hocam 2P eksi 2R oldu. Çünkü tamamı 2πr 2r çıkartırsam buraya bulurum. E burada da yay uzunluğunu kullanacağım. Yani 2πr 2r yay uzunluğu neye eşit? Hocam 2πr bölü 360a eşit. E buradan dolayı işlem yapacağız arkadaşlar. Hatta burada sadeleştirmemizi falan yapalım burada. Şurada 2 parantezin alınca, hatta 2r parantezin alınca ne geliyor burada? Ölçüsü soruluyor tamam. 2r parantezin alınca buradan ne geldi? Pi. Eksi 1 mi kaldı? Evet eşittir. Burada da 2 pi r alfa bölü 360 yaptı. Hocam 2 r'ler gitti. r'le ile 2 gitti. O zaman buradan pi eksi 1 eşittir. Alfa bölü 360 yaptı. Alfa açısı isteniliyor benden. Değil mi? Pi eksi 1. Pi alfa bölü. Şurada pi unutmayalım. Pi alfa bölü 360'a eşit oldu arkadaşlar. O zaman buradaki alfayı yalnız bıraktığınız zaman 360 buraya çarpı olarak geçecek. Hadi çarpı olarak geçirelim onu. 360 pi eksi 360. Bir de bölü nesi olacak arkadaşlar? Pi'si olacak. Ayrı ayrı böldüğüm zaman 360 bölü 360 pi bölü pi ne eşit oluyor? 360 eşit oldu. Eksi 360 bölü pi oluyor burası da. Yani cevap böyle de şu çıkmış oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Gerçekten bu da güzel bir soru. Çember ile ilgili hoş bir soru olmuş. 36. soru Akçay çıktı. Geldik 37. soruya. Kesit alanı 25 pi metrekare olan Yarım dairesel Evet yarım dairesel şuradaki alanı Vermiş bize 25 Hocam pi r kare bölü 2 Yarım daire kesitinin Alanı verilmiş bize 25 pi verilmiş O zaman buradan ne geldi pi'ler gitti R kare eşittir 50 ise R'yi buradan 50, yani 25 Çarpı 2 olduğunda 5 kök 2 Olarak bulursun peki Bu tır hareket Doğrultusunu değiştirmeden Sağa doğru en fazla 1 metre gidebiliyor. Sola doğru da en fazla ne kadar gidebiliyormuş? 5 metre gidebiliyormuş. Hocam çemberin merkezde burasıysa merkez kiriş çektik yapacağım. 2 eş parçaya bölecek. Şuraya A dersem A artı 6 bölü 2'den şey yapacağım, uğraşacağım. Buraya ben bir 2A diyeyim ona göre işlem yapayım. Şuradaki uzunlukta birbirini verilmiş. Hadi bakalım. Merkez var kiriş var çektik yapsak şöyle. Hocam diki çizince 2 eş parçaya bölecek. Tamamı. Dikkat et. Tamamı kaç bunun? 6 artı 2A. Böl 2'ye 3 artı A'ya 3 artı A olacak. Şurası da. Tamam. Şurası da 3 artı A. E hocam şuradaki uzunluğu da buluruz aslında ama neyse. Ben şu da ne olduğunu buluyorum. 2A artı 1 olduğunu biliyorum. E yarı uzunluğu da zaten 5 kökü değil mi? Evet. En etkili silahımız yarıçap çap çizmek değil mi? Al. Yarı çapta Al sana Pisagor. E, hissedelim mi? Şey, kaç koysak? 2 koysak? Evet hissedelim. 5 kök karesi normalde şöyle yapacağız arkadaşlar. Hocam 3 artı A'nın karesi artı 2 A artı 1'in karesi olacak. Ama A yerine bak 5 kökü var ya acaba 5 5 5 kök 2 mi? Hemen aklıma o geldi. A yerine ben 2 koyarsam burası 5. 2 koyarsam burası da mı 5 yaptı? 4 artı 1'den evet. Demek ki işlem işlem işlem yapsak A'yı yine kaç bulacağız? 2 bulacağız. Sen buradan açtığın zaman A'yı 2 bulursun zaten. E tırın dorsisinin görünen yüzeyinin alanı arkadaşlar A'yı kaç bulduk? 2. 2A kaç yaptı o zaman? 4. Yani 2A 4 ise bizden alan isteniyor. 4'ün karesi isteniyor. O da ne yapar? 16 yapar. Yani 37. soru böylelikle C -han çıktı arkadaşlar. Geldik 30 8'e 37'yi bulduk değil mi? 38'e. Rastgele bir nokta etrafında başka bir noktanın dönme dönüşümü aşağıda verilmiştir. Evet şöyle bir dönme dönüşümü verilmiş. Formülde verilmiş aslında. Şurası x, r, y, r diye tanımlanmış. Burası da x, y. Burası da x üssü y üssü olarak tanımlanmış. İlk noktamız neresi? İlk noktamız burası. Bu nokta etrafında burayı döndüreceğim ve şunu elde edeceğim. Şimdi x üssü y üssü noktası yani dönme dönüşümü olan noktamız neymiş? x, r artı x, r dediğimiz merkezdeki X eksi XR'ye çarpı koşuyorsunuz. Alfa Y eksi -Y YR X virgül de noktada mısınız? Yerine yazacağız o zaman. Bakalım soru öyle mi diyor? Buna göre diyor A eksi 1'e 3 noktasının M 1'e 1 noktası etrafında pozitif yönde. Yalnız dikkat edin. Adam negatif yön yazmış olsaydı negatif yönde 30 derece döndürme pozitif yapacaktınız. O zaman kaç derece olacak burası? 330 derece döndürme açıyı 330 derece alacaksınız. E, açıyı da zaten pozitif yönde demiş. Açıyı da 30 derece olarak yazacağız. Olay bitti. E, senin burada Hangi noktayı? 1'e 1 noktası etrafında döneceğiz. Burası 1'e 1 olsun diyor. Şurası da a-1'e 3 noktası olsun. 1'e 3 olsun diyor. O zaman burada yerine yazacağız kardeşim. Hadi yazalım. X'i su noktası. X'i re'miz ne? 1. Y'i re'miz de 1. X eksi x'i re 1. X'imiz neydi? 1. Şuraya eksi 1 yazacağız. Sonra burada da yazalım yerine. X eksi Yani 1'e burası da 1'di. Sonra y eksi y'i Y dediğimiz 3. Yere dediğimizde şurası 1, 3 eksi 1, burası da 3 eksi 1 olacak arkadaşlar. Yazacak olursak yerine bakalım burada ne geliyor? Hocam bu 1. Sonra burası ne yaptı? 0 yapmadı. Burası eksi 2. Kosinus 30. Kosinus 30 nedir direkt? Burada da 30 derece. Hocam kosinus 30, 1 bölü şöyle çizecek olursak daha net bir şekilde söyleyeyim. 30, 60, 90 üçgeni. Burası 1, burası 2, burası kök 3. kosinüs 30, kök 3 bölü 2'ye eşit değil mi? Evet. Kök 3 bölü 2 yazacağız onun yerine. Kök 3 bölü 2, eksi. Burası da 2 çarpı sinüs 30. sinüs 30 dediğimizde nedir? 1 bölü 2'ye eşittir. karşı bölü hipotenüsten. Yani absisi bulduk. Ordinatta da bakalım. Şurası yine 1 artı 1 var burada. 1. Ondan sonra şu eksi 2 sinüs 30. Eksi 2 çarpı sinüs 30. 1 bölü 2. Sonra artı 3 eksi ne geldi? 2 çarpı burası da kök 3 bölü 2 mi yapıyor kosinus 30'da? Evet. Düzenledik ve işlemlerimizi yapalım bakalım burada. Şunlar, şunlar gitti. Hocam, bunlar, bunlar da gitti. Burada 1 bir kaldı. Birler de birbirini götürdü. Burada ne kaldı? Kök 3 kaldı. Apsimiz kök 3 yaptı. Ordinata bakalım şimdi. Şunlar, şunlar 1 yaptı. Burasıyla götürdü. E burada da bunlar, bunlar götürünce burada da kök 3 kaldı. Direkt kök 3, kök 3 noktası yaptı. Yani. 38. soru. Böylelikle edremit remit oldu arkadaşlar. Sadece ve sadece yerine yazdık. En azından böyle de bir formül var. Bunu ezberlemek biraz can sıkar tabi. Ben no, böyle bir nokta etrafında döndürme olduğu zaman şunu merkeze taşıyıp öyle döndürüp sonra yanlar en başta yaptığım ötelemenin tersini yapıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aa, burada da bu şekilde verilmiş. Bu dönüşüm olmadan da ben bunu yapabilir miydim? Yapabilirdim arkadaşlar ama eee 90 derece, 270 derece, 180 derece dediğim teknikle yaparsınız. 30 derece döndürmede biraz tabii sıkıntı olur. O zaman bu formülü kullanacağız. Formül ÖSYM böyle bir soru sorsa bile aynen bu şekilde sorar. Formülünü verir. Yalnız burada çakallık yapıp negatif yön yazabilir. Ona da dikkat et. Negatif yöndeyse onu pozitif yöne çevirmek zorundasınız arkadaşlar. Evet geldik. 39. soruya. Hacmi 96 köküç birim küp olan. 6 3 birim yüksekliğindeki şekil birde verilen kare dik prizma. Bir, bir kenara a a diyecek olursak taban alanı a kare çarpı yükseklik 6 3 eşittir. 96 köküç eşitse köküçler nanay. Ee, buradan a kare 16'ya eşit oldu ve a'yı da kaç bulduk? 4 bulduk. A 4. Evet şurası 4 arkadaşım. Burası da 4 çıktı. Tamam 4 4. Hocam kapağı açmışız söyle. 120 derece açmışız. Buranın 4 buranın 4 olduğunu biliyoruz. Çok güzel. Sonra ne yapacağız? Hocam 120 derece açtık ya. Ve şuradaki düzlemsellik bozulmuyor. Bak dikkat edin. Buradaki düzlemsellik bozulmuyor. Bu düzlemsel boyunca. Bu düzlem boyunca hareket ediyor aslında. Hatta bu düzlem böyle devam ettiği zaman o şekilde düşünebilirsiniz. Bu düzlem boyunca hareket ediyor orada. Hocam burada 4 var 4 var 120 derece var. Hop şunu şöyle çizersem. 4 4 ise burası 4 köküş mü yaptı? Evet. Hocam bu da yan duvara dik olduğu için. Üstte de o düzlemde devam ediyor demiştik ya. burada Buradaki da 90 derece değil mi? Aynen öyle. Temel diklikten geliyor. Bu yan duvara dik olduğu için. Yani şuradan şuraya gelen yan duvara diktir değil mi? Ya da şöyle bir şey. Bu yan duvara diktiği değil midir arkadaşlar? Yan duvara diktir. Burada kaç 90'dır? Ya da yan duvardan çizdiğim bu doğru ya da ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. O yüzden burası 90 derece. Bu düzlemsel olarak hareket ettiği için. Şu boşluğa da o düzlem. Yani o düzlemde çizilmiş bir 4 köküç olduğunu görüyorsunuz. E burası da 4 ya. Hocam 4 var. 4 köküç var. Bu zaten direkt 30-60-90 üçgeni. O zaman 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı da 90 kaç yaptı? 8 yaptı. Şimdi gelelim şuraya. Şurası 120 derece. Burası 90 derece. Aynı düzlemsel devam ettiği için burada kaçıyı da bulabilirim ben? 150 derece oldu. He, 4 var. 6 kök 3 var. Hocam kosinüstü teoremi yapmam. Asla yapmam. Şöyle, şöyle ve şu var. Buradaki uzunluk kaç? 4. Buradaki uzunluk kaç? 6 kök 3. Sonra burada kaçı? 150 derece. Hocam 150'nin nesini kullanırız? 150'nin 30'unu kullanırız. Ya buradaki 30'unu kullanacaksın ya da buradaki 30'unu kullanacaksın. Hadi buradaki 30'u kullanalım. Çek bir 90 derece kardeşim. Oo, çektim. 90'ın karşısı 6 köküsü. 30'un karşısı yarısı. 3 köküç. Köküç katı da burası kaç çıktı? 9. Buraya x diyecek olursak eğer e, x'in karesi de burası 13 burası da 3 3. x'in karesi de 169 artı 27. Bu da kaç yapıyor arkadaşım? 196 yapıyor. E, x kare 196 ise x'i de böylelikle 14 buluruz? Evet şuradaki uzunluğu 14 bulduk Arkadaş şimdi benden Km isteniyor Km uzunluğu 8 bölü 14 İsteniyor 2'ye bölsen 6 2'ye bölsen 7 cevap Pardon 2'ye bölsen 4 2'ye bölsen 7 cevap da böylelikle 4 bölü 7 çıktı 39. soru biraz temel dikliği içeren Güzel bir soru arkadaşlar Denizli çıktı geldik 40. soruya Şekil 1'de verilen küp şeklindeki Oyun hamuru ile oynayan Hazan hamur içi dolu top dolu hamurun 3/2'si ile ikinci şekildeki dik dairesel silindiri kalanı ile de üçüncü şekildeki dik dairesel koniyi oluşturuyor. Yani şunun hacminin kaçta kaçı arkadaşlar? 3/2'si. Bir de kenar verilmiş mi bize? Verilmemiş. Oluşan silindirin yüksekliği 6 birim olup silindirin taban çapının uzunluğu koninin taban dairesinin yarıçap uzunluğuna eşittir. Hmm, dikkat bir daha okuyalım. Şimdi ne diyor? Silindirin taban çapının uzunluğu. Silindirin taban çapı burası. Koninin taban dairesinin yarı çapı uzunluğuna eşittir. Yani bunun yarı r RR'yken çapı, RR çapı 2R'yken Koninin de yarı çapı ne olacakmış? 2R olacakmış. Şimdi buradaki hacmin kaçta kaçı? Şunun hacminin ya şuna 6V diyecek olursam. Buna 6V diyecek olursam. Ya da 3V diyecek olursam önemli değil çünkü 3 2'sini kullanıyorum. Buradaki hacim 2V'lik hacim sonra 3 2'sini burada kullandın. Geri kalanında da burada kullandın. Bunun hacmi de neymiş arkadaşım? V'ymiş. E ben 2V hacmini yazabilirim. 2V hacmi eşit eşit? r kare çarpı 6'ya eşit. r kare çarpı 6'ya eşit. Buradan V neye eşit oldu? r kare çarpı 3 eşit oldu. Şuradaki V'ye bak bakayım. Buradaki V'de şu yüksekliğe H diyecek olursak koninin yüksekliği soruluyor zaten. V pi 2R'nin karesi 4R kare çarpı H bölü 3'e meşit olacak. Evet her ikisi de V'ye mi eşit? Aynen öyle. O zaman bunlar da birbirine eşittir. Yani V dediğim bir pi R kare çarpı 3'e eşit. Bir de pi 4R kare çarpı H bölü 3'e eşit. Hocam pi'ler gitti mi? Gitti. Sonra R kareler gitti mi? Gitti. Şu 9 diye geçti buraya. 9 bu da bölü 4 diye geçti. Ne kaldı burada? H kaldı. Zaten bizden H isteniyor. Haçta böylelikle çıktı? 9 bölü 4 çıktı arkadaşlar. Yani 40. soru böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı arkadaşlar. Ve olayı bitirdik ve Bitirdik. Burada da deneme 5'te de çok güzel sorularla karşılaştık. Ben çözerken çok zevk alıyorum. Ve sınav yani belki zor gelmiş olabilir bazı sorular. Ee, ama sınavı ben dedim daha öncesinde. Biraz bir tık zor bekliyorum. Her şeye alışkın olmamız lazım. O yüzden iyi ki bu seriyi çözüyoruz. Deneme 5'e geldik. Çok hoşuma gidiyor. Devamı da büyük ihtimalle çok hoştur. Bir sonraki videoda 6. videoda yani denim altın çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.